Merhaba arkadaşlar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz bugün ikinci yok bugün 8 bölüm yeteriniz var mı için o yüzden yani be kişi tepki veriyoruz ve Evet başlıyoruz biliyorsunuz zaten bunun hakkında ama abone ol like ad like, paylaş takip edebilirsiniz yorum yapabilirsiniz ve oy verebilirsiniz video Güle, oğlum. İş, kişi, gül, <gülüyor> ero. dasson yeah no no no no and that's so and that's the sonraki kişi Hüh! Bu video wa O! Yaporasiya kopayor <gülüyor> gider üstünde değil viralist <zgeli> helaşizde kalsın <Rocky> aman ah derdin bir sanki bir çu iki tek daha akşam bu komple Türk Türkçe mi bak Turkish shows but I don't think no Seviy tutmaz on parazita <gülüyor> Ne? Ne? Ne? key parasites evet sonraki kişi hayatım da MMC yap yap test kidney fiber tests Kaybetmedim geç gözüm açtım. Yürüyorum beni boş göz kapalı bir yola yürüyorum. Biri gelip kaçımı attım. Bakın dedim kapalı daha açık daha doğası karabilmem. geride kavamlar Ya ya ya gözler köy gibi dönler. bile etmez. Gelmez ben lakin bir kendime hakim olamıyor Olayı da bu olada sinirli çocuk gibi Tapede kıstırıp üstümüze yürüyor Yeni yok gibi sanki ve kafamızdan başka Baş yok yok Millet eylemem aram kötü her gece Cinnet eylemim olay gibi çok basit aynı Hatam gibi bu yutlama hafif olay bir de ağır çok da bir cümle yaşama özlenir. Çoğunu göreyim saptıyor özne cümleye farkda göreyim. Zaman akıp keşti, his Bir olaylar bir özür buna? gerçekler sokakta başla yalan akın pencereden bugün değerli kimse İşim bu kafas yolda her an ona belirler yakın biri gelsin ne yapıyordum? Bilmem mi lazım? Davranmam de yeme geçmeyi birkaç olayı da yanlış anlamadım dedim desteği? Durumda durumda son her gün o yere Bu, Okay, the window is Sonpishi 1 2 1 yakamos uh, uh, Hadi düz Ah parayı yok ne diyorlar sorun nasıl olacak kahraman değil kendine ankar apa bu softa şiirle şiirler geliyorlar bana yazamıyorum ister parma, deniz, deve, gizle. Histibi, ses gibi sistemiz bir gördüm drop down the ah ah Ah, gözlüğüm varsa bakmıyor ah, ah, düşüncem beni katıyor ah, ah, ah, ah Düşüncem bir anlamsız, sakamam beynimin içi sallansın Ay vursun, gecem aydınlansın, yağsın yağmursuzum alevansın Zilimde duramazsın, takılır geçer, hizim tutamazsın Baz dursun, gözlerim aya çapsın, ıslansın, içimde Parama doluyor cimine, dedeme, Ha ha Ah Hıh. Bu tane de ve yakamos. Ah. Evet, arkadaşlar siz oy verebilirsiniz bu videodan sonra. Oylama kurayı kuracağız ve evet kuracağız, kuracağız. Neyse evet arkadaşlar lütfen abone ol, like bizim sayende takip edebilirsiniz. Ee, video evet bir bir dahaki sefer görene kadar barış